Başında sevda mı var? Neyin nesi? Hayrola Gözünden döktün yaş, besbelli ki aşk ola Başında sevda mı var? Neyin nesi? Hayrola Gözünden döktün yaş, besbelli ki aşk ola Keyfi kaçık dünyada kim gülmüş söyle bana aynı dert bizde de var dertleşelim oturda keyfi kaçık dünyada kim gülmüş söyle bana aynı dert bizde de var dertleşelim oturda Aynı dert bizde de var dertleşelim oturdu ramızı bozarlar, nazar deyip geçersin. Sevgi ken üzülmez. Elbet bir gün biçersin Aramızı bozarlar Nazar deyip geçersin sevgiyeken üzülmez Elbet bir gün biçersin Keyfi kaçık dünyada Kim gülmüş söyle bana Aynı dert bizde de var Dertleşelim o da. Keyfi kaçık dünyada, kim gülmüş söyle bana Aynı dert bizde de var, dertleşelim otur da. Aynı dert bizde de var, dertleşelim otur da Sevme Gönül Sevme Kimseyi Asla Kendinden Başka Ulan Varsın Bencil Desinler Be Küs Gitsin Sahte Aşka Hata Ararlar Ve De Bulurlar Gözünün Üstünde Kaşında Şimdi Menfaat Menfaat Olmuş Aşklar Artık Onlar başta, Artık Onlar başta.